Konuşmak için bu videoyu yarıştım aslında konuşmaktasını bir amacı yok zaten bu videonun Bu oyun hakkında biraz konuşarak bu videoyu ilerleteceğim Arkadaşlar bu Rus yapımı bir oyun arkadaşlar aslında Mesela arkadaşlar Bunun hakkında ben video çekmiştim Uzun zaman önce mi artık Ne zaman Ne zaman yayına girdi ya da ne zaman yayına girecek Hatırlamıyorum Ama Yani mesela e, oyunun alternatifi yani bir uygulamanın alternatifi çıkınca o uygulama gerçekten kitlesini kaptırmak istemiyorsa şey yapar yani ilk önce davranır ama ben ben bu oyunun yapımcılarında onu görmedim o kadar bu oyunun alternatifi çıktı ki engelleseler bile daha neyi engelleyecekler? Telif mi atacaklar? Yani bir Türkiye sunucusu getiremediler. Yani 5 yıl, 6 yıldır aynı oyunu yapıyorlar. Durum bundan ibaret yani. uzaklamışlar işte Herkesi çekiyorlar bu fişe balık tekniğine ondan sonra bitiyor Hayır yani demek istediğim tek şey şu arkadaşlar şimdi bir oyun ne kadar asanece olursa olsun yapımcıları kafayı bozup da ülkeler arası sıkıntıyı oyuna yansıtamaz. Yansıtmaması gerekiyor. Türkiye sunucu Türk düşmanlığı tamam, yapılsın da kardeşim bu gerçek hayatta yapılsın. Hani oyun içinde yapılmasın yani. Oyun dediğim başka bir şey, gerçek dediğim başka bir şey. Oyun dediğin, Gerçekten uzaklaşmak için yapılan bir şey, Gerçek dediğin yaşanması için yaratılan dünyadır. Ama, Bunlar yabani hayvan gibi davranıyorlar Türkler'e. Türkler yabani hayvan, bunlar da insan. Ki abi, devletsel sıkıntını da oyuna yansıtmazsın yani. Türkiye sunucusu getirirsin değil mi yani? Getirmen lazım. Bütün senin oyunun alternatifini yapan yapımcılar oyununa Türk sunucusu getirdi ona. ya yani bunu yapmak lazım. Bunu umursaman lazım. Bunu, bunu değerli bir kitle olarak görmen lazım. Bunlar o kitleyi göremedikleri için hiç umursamıyorlar zaten. Mafya diyorlar oyunu. Hani abi mesela sallıyorum. Şimdi ben Avrupa sunucusunda oynuyorum. Bu Avrupa'da kaç tane sunucusu var? Fransa'da, Fransa'da, Almanya'da, işte Belçika'da filan varsa, çünkü Avrupa'nın içindeki bütün ülkelerde vardır bu hani sunucular. Ben nereye bağlandığımı bilmiyorum ki kardeşim yani Ben bir yere bağlanıyorum ama Almanya'ya mı bağlanıyorum ee, İngilt Şey ee, Belçika'ya mı bağlanıyorum Hani Başka bir yere mi bağlanıyorum belli değil Bu da manyaklık aslında yaptıkları manyaklık Yani aslında bir nevi Hani oyuncuları eşeklerine koyuyorlar ama yok, öyle bir şey yok işin içinde. Sadece kendilerini eşeklerine koyuyorlar bunlar. Bir yapımcı niyet Türkleri umursamasın amına. Hani devlet işini oynak yansıtıp da bok etmesine gerek yok. Hani devlet işi başka bir şey, oyun başka bir şey. Durum buysa Yapacakları iş Daha farklı <gülüyor> e Çinlilerde virüs yaptı anasını satayım Şerefsizler Soğuktan gırılıyorlar Ruslar Ruslara da yayılmıştır o virüs Yani korona dediğimiz virüs var ya O bunlara Ruslara da yayılmıştır Çünkü e, devletsel sıkıntıdan bunu yapıyorlarsa e, tamam, o zaman Çin'e de sunucu açmayaydılardı Yani ne anlamı var? Devletsel sıkıntıyı oyuna yansıtıyorsan mantıklı ol. Hani bütün dünyayı şey yapan, sıkıntıya sokan bir virüs yaratan bir devlete de yani sunucu açmazsan nasıl satayım? Yani hem bana açmıyorsun hem ona niye açıyorsun? Bu da ayrılıkçı bir şey. Hani. Devletsel sıkıntını yansıtma abi. Yapacağın işi doğru düzgün yap. Herkes seni sevsin. Herkes seni baş üstünde yer etsin. Yani senin oyununu herkes oynasın. Kitleyi şap etme. Ama sağ olsun adamlar Adamlar kitleyi çöp etmek için uğraşıyorlar. Yani hiç yoktansa bir Türkiye cusa açarsın, değil mi? Aç. Onu reklamla kardeşim. Onu reklamla. Türkiye'de kitlen 100 milyona çıkmıyor mu? 50 milyona çıkmıyor mu bir oyun? Bir de Türk youtuberlarına da ver reklamlasınlar amına. Oynayan, çeken YouTube kanalı kaldıysa, ver onlara. Hani. reklamlasınlar işte tür sunucusu geldi öyle oldu böyle oldu diye bir reklamlasınlar senin kitlen artar mı artmaz mı Türkiye'de sunucu getirir misin getirmez misin yani bu önemli abi 5-6 yıldır yapıyorsun sen bu oyunu helal olsun yani Türkleri de umursamamazlıktan geliyorlar ya onu anlamadım Türkiye Türkiye demek arkadaşlar mobil oyun piyasasının en büyük döndüğü yer demek arkadaşlar yani bakın benim bildiğim kadarıyla hani öldürbiyim de Türkiye'den bu mobil oyun pazarının Türkiye'den ne denir mobil oyun pazarı Türkiye'de böyle yüzde 80 90 ama gel gör ki yabancılar göremediği için bunu umursamıyorlar ya da Arkadaşlar Ruslar için diyeyim bunu. Mesela Critical Ops diye bir oyun var arkadaşlar. Gerçekten adamlar o kadar ya Türklerle dostlar, Türklerle ya dostlar anlamadığım bir şekilde türsünlüsü var ya da oyunu Türkler yaptı. En azından yani bu oyuna da bir tane Türk sunucusu gelse de Hani bir işte İstanbul'da veya Ankara'da bir yerde olsa böyle Büyük bir yerde olsa Çünkü sunucu Sunucu çok önemli kardeşim ben nereye bağlandığımı bilmeden oynuyorum 500 ping'e çıkıyorum 600-700'e çıkıyorum İnternetin bok gibiyse 1000 pingle oynuyorum lan Kafirin evladı. Düşün. Bunu başka ülkeden de oynayan adam var. Yani bir senin ülkende iyi internet olduğu için oynamıyorlar ki. Ya da senin kitlen bir tek o ülkeden gelmiyor ki. Dünyaya yayınlıyorsun sen bu oyunu. Dünyaya. Dünyanın ırzına mı geçmesin geliyor yani. Dünyadaki bütün ülkeleri açmak zorundasın. Hangi ülkeler hani Mesela Çin açmışsan Türkiye'yi de açıcan. Türkiye'yi açtıysan hani Gronland'a da açacaksın. Ama Modifiye edilmiş Şahin'den farksız bir hale geliyor bunlar. E sen bütün dünyayı siklemiyorsun o zaman. Yani Önemi ne ki bu oyunu yapmanın o zaman. E dünya genelinde yaymasaydın ya da Türkiye'yi yayınlamasaydın kardeşim. Google'a deseydin ki Türkiye'yi yayınlama kardeş benim bu oyunumu. Hani öyle deseydin yani o önemli değil ki. Türkleri bu kadar umursamayacaksan niye dünya genelinde Türkler'de de bu oyun görünüyor. Görünmesin kardeşim. Kemirme, Türkleri de kemirme kardeşim. Bize de kemirmeyi ver. Şey yap yani. Bize de bir umursa yani. Ekonomik devlet sıkıntılarını bize yansıtmayı ver yani. Kafirin evladı. Bize yansıtınca çok mı iyi oluyor? Biz bu oyunu keyif için oynuyoruz. Anabacı yapmak için oynuyoruz belki. Sana ne yani? Bunu devlete, devlet işini oyuna yansıtıp da Bok etmene gerek yok ki Türkler de oynuyorsa bir tane en az bir tane Türk oyuncusu olmaz zorunda kardeşim. Ben Almanya'ya bağlanıyorum. Nereye bağlanıyorum hiç bilmiyorum yani. Şimdi mesela hayvani derecede bir pingin varsa ulan bir de internetin bok gibisi o zaman görüyorsun ne Zaten abi bitti. Oyun hani. Helal olsun. Oyunun yapımcıları gerçekten bizi umursamıyorlar. Yani yapmak zorunda oldukları. E, Türkler de oyun yaptı ama arkadaşlar. Türkler bu şekilde tamamıyla çok başka düşünceyle yaptılar pay to win boyunda öyle bir şey yok pay to wini anca skinlerle yaparsın yaparsan hani öyle 50 bin liralık silah kaplaman olur o şekilde yaparsan yaparsın ya ama kardeşim yani mantıksız ya gerçekten hiç bayıltısı geçirirsin yani ben de düşünüyorum düşünüyorum niye yapmadılar diyorum çünkü niye Abi ben bu oyunu <gülüyor> İlla ki arkadaşlar yani Zamanı gelince bunların aklına geliriz biz Ama o zamanı gelince aklına Geldiğimiz zamanda Hani göz gözlerine gireriz inşallah 3, 4, 5, 5, 6, 6, Bu kadardı görüşürüz Baba like atıp unutmayınız